Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Burçlar sahibi gökyüzüne, Bağ dolunan o güne, Şahitlik edene ve edilene andolsun ki, Kahrolduğu hendeyin sahipleri, O çıralı ateşin, Hani o ateşin başına oturmuşlar, Müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Müminlere kızmalarının sebebi de,